Evet FED toplantısı gerçekleşti. 25 bas puanlık artış geldi. Sürpriz yapmadılar orada. Sonra da Powell'ın konuşmasını dedik. Powell'ın konuşmasında öne çıkan şeyler aslında beklentilerimizle büyük oranda uyumluydu. Bence konuşma son derece güvercince bir konuşmaydı. Şunu söyledi. Bu artışı yapıyoruz. Ama bundan sonra sürekli artışlar yapmaya gerek görmüyoruz. Gerek görürsek artış yapacağız dedi. Bu ciddi bir dil değişikliği ve o artışın da büyük ihtimalle Mayıs ayında olabileceğini söyledi. Fakat daha sert artışlara gerek yok. Çünkü hemen enflasyonda bir yumuşama var tam olarak istediğimiz noktada değilse de. Ve bir yandan da bankalarda yaşanan sorunlar bankalarda kredi dağıtımı sıkıntılarına yol açacak. Yani piyasa kredi gelmeyecek. Bundan dolayı zaten yavaşlama olacak. Bu da bizim faiz artışlarıyla çözmeye çalışacağımız işten bir bölümü çözecek dedi. Bütün bunları daha önceden tahmin ettik. Powell'ın konuşmasının birer parçası olarak geldiler. Powell konuşmasında enflasyonla olan mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Çünkü bu bizim ana görevlerimizden bir tanesi dedi. Ve enflasyonla ilgili şunları söyledi tema olarak. Ekonomide ciddi bir yavaşlama var. Ekonomik faaliyette ciddi bir yavaşlama var. Ürün fiyatlarında... Enflasyonda düşüş var. Kiralarda, ben hep burada iddia ettiğim şeyde, kiralarda gecikerek de olsa enflasyon düşüyor. En son kiralama sözleşmene baktığımızda düşük enflasyon orada da görüyoruz. Şu anda enflasyona ilgili tek takıldığımız yer hizmetler. Hizmetler tarafındaki enflasyonun gevşemesi için de istihdam piyasasının gevşemesi lazım. Henüz orada bir gevşeme yok, pazar sıkı. Öte yandan maaş artışları durmuş durumda. Bir maaş enflasyon sprenine düşmeyeceğimizi de görüyoruz. Bu yine rahatlatıcı dedi. Bunlar son derece doğru bizim beklediğimiz yönde söylemler. Piyasaların beğenmediği tek söylem şöyle oldu. Ben dün söylemiştim özellikle basın toplantısından çok korkuyorum. Hep orada Paul bir şey söylüyor ve piyasalar düşüyor diye. Sordular dediler ki faizlerde düşüş bekliyor musunuz bu yıl? Hayır dedi. FOMC üyelerimizin hiçbiri bir düşüş beklemiyor dedi. 5.1 civarında faizi çekeceğiz orada duracak dedi. Daha evvel 6'lardan bahsediyordu aslında bu son derece olumlu. Fakat piyasa işte o cümleyi aldı ve düşüşe geçti. Biraz da kar realizasyonu da var. Nasdaq'la %1.6, S&P 500'de %1.66, Dow 163 %1.63'lük düşüşlerle karşılaşmış durumdayız. Ama benim için esas önemli olan konulardan bir tanesi Bono piyasasının değerlendirmesini ve orada görüyoruz ki Amerika'nın 10 yıllıkları, 30 yıllıkları ve 2 yıllıklarının hepsinde düşüşler var. Çünkü bono piyasası Powell'un biz düşürmeyeceğiz faizler sözünü hiç ciddiye almadı. Bir artış daha olabilir Mayıs'tan sonra, sonra düşüşler geliyor dedi. Nitekim şu grafiğe baktığımızda bono piyasasının Mayıs ayındaki yükselişten sonra sürekli faiz düşüşleri olacağını gösteriyor. Yıl sonunun %3'lerle kapanacağını söylüyor. Oysa Powell'un iddiası %5.1'deydi. Şimdilik piyasalar bütün bu detayları anlamadılar. Şimdilik anladıkları ani bir faiz inişi yok. E bir de konuşma içerisinde ekonomi yavaşlıyor dedi. Ekonominin yavaşlaması kötüye haber. Bunlardan pek hoşlanmadı piyasa. Öte yandan bankacılık kriziyle ilgili de Powell kontrol altına aldık dedi. Orada çok büyütülecek bir sorun yok. Bundan sonra bu sorun yaşanmaması için emzal gelene yapacağız dedi. Ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Konuşmadan sonra itirazlar var. İnanmazken hemen bir tweet attı. Bu bankacılıkta zarar daha da büyütür dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Ama 25 bas puanı bir şekilde yapmaları gerekiyordu. Onun farkındayız. Ben şu. Şu anda piyasaların tepkisini bir kar realizasyon olarak görüyorum. Ve bugün sabah yaptığım videoda bunu bekledim. Bir açıkçası söylemiştim. Kar realizasyonu yapıldı biraz. Yarın göreceğiz esas piyasalar nasıl yorumluyor bütün bu gelişmeleri. Orada okuyor olacağız. Çünkü iki ayrı şeyi anladık bugün. Bir, enflasyonla mücadele sürecek ama yol alındı. Enflasyonla mücadele sürdürürken ama faizleri çok artırmaya gerek yok. Çünkü kredi pazarlarında yaşananlar zaten Fed'in yapacaklarını, Fed'in yerinde yapıyor. Krediler kıtlaştıkça küçülme zaten gelecektir. Bir bunu anladık. İkincisi faizlerin bundan sonra çok yukarıya gitmeyeceğini ama düşürmeye de niyetli olmadıklarını söylediler ama işte şu anda ekranda gördüğünüz gibi piyasa bunu hiç takmadı. Bono piyasası diyecek. Dedi ki faizler düşecek. Ve üçüncü benim çıkarımım da aslında genel bir sakinleşme ortamına doğru gidiyoruz. Eğer bankacılık tarafında çok büyük yeni patlamalar olmazsa bir yerlerde öngöremediğimiz çöküntüler yoksa piyasaların sakinleşeceği bir döneme doğru giriyoruz. Burada tabii şimdi bizim için önemli olan bir sonraki enflasyon açıklaması. Çünkü bir sonraki enflasyon %6'nın altı adına gidiyorsa yani trend aşağıya doğru gidiyorsa Mayıs ayındaki yükselişe de gerek kalmayabilir o zaman daha da rahatlarız ama piyasa diyor ki Mayıs ayında son bir yükseliş olabilir ama sonra duracağız ve aşağıya doğru gideceğiz nasıl gerçekleşecek bunlar sonuçları birlikte göreceğiz. Büyük oranda bundan aşağı yukarı bir hafta önce ortaya koyduğumuz beklentiler tuttu. Ne demiştim Amerika'da bankacı krizi çıkınca kurtaracaklar, kurtardılar. Bankacı krizini başka bir yerlere fazla yayılmadan tutarlar dedim, tuttular. Bankacı krizi 2008'deki dev krize benzemiyor. Çünkü toksik varlıklar yok dedim. Bugün Powell onu onayladı. Bankacı krizini çözmekle ilgili geliştirdikleri, para pencereleri vesaire orayı hallediyorlar. Öte yandan bankacı krizinin kredileri daraltacağının bunun enflasyonun olumlu etkisi olacağını söyledim. O da oluyor. Bugün için güvercin açıklama bekliyordum. Bence son derece güvercin bir açıklama geldi ama piyasanın istediği kadar güvercin değil. Bunu da dün uyarmıştım. Dün aşırı yükseldik, beklenti dün inşa edildi. Aşırı yükseldik, bugün bunu biraz satışla karşılayabiliriz dedim. Tam da dediğim gibi oldu. Dünkü karların bir bölümünü geri verdik. Ben bu sabahki videomdaki stratejiyi birebir uyguladım. Şu anda trade pozisyonlarımı kapattım. Hemen hemen hepsini kârla kapattım. Powell konuşurken kapattım. Daha evvel de size söylediğim gibi şu anda bakıyorum piyasalara. Yarın belki tekrar biraz alıma giriyor olacağım. Uzun vadeli pozisyonlarınız hiçbir değişiklik yapmadı. Sorular ve yorumlar varsa aşağı gelsin lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.